Bahri Dinar, Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda da tarihi ciğerci Bahri Bey olarak muhteşem Selimiye'nin gölgesinde işletmecilik yapıyorum. 13 yaşında mesleğe bulaşıkla başladım. Yani bulaşık yıkayarak başladım. Ondan sonra komilik, garsonluk, şef garsonluk derken ciğer sektörüne girdim. Aşağı yukarı sektörün içerisinde ciğercilik ve hizmet sektörün içerisinde yaşım 61, 48 yıldan beri. Ee, ...insanlara hizmet ediyorum. Tabii ki severek hizmet ediyorum. Edirne ciğerinin de kendine has e, bir tarifi vardır. Edirne ciğerini Trakya bölgesinde yetişen... ...iki yaşını geçmemiş danaların karaciğerinden yapıyoruz biz. Dananın karaciğerini alıyoruz. ince ince doğruyoruz doğranmasıyla, unlanmasıyla, terbiye edilmesiyle. Sonra bildiğimiz una boca ediyoruz. Sonra yağa böyle bir serpiştiriyoruz. Ve bir özelliği de dünyada yöresel yiyecekler içerisinde en çabuk pişer yöresel yiyecek. 50-60 saniye. Caz cüz usulü hemen çıkartıyorsunuz. Böyle karşınızda böyle var gibi sarı kelebek kadar hafif bir tava ciğer çıkıyor. Tarih Ciğerci Bari Bey firması burası bir ev gibi. Yani ben, benim için evimden farksız burası. Ev, insanları da zaten öyle davranıyorum ben. Kendi evlerindeymiş gibi hissettiriyorum. Edirne dünyanın en büyük açık hava müzelerinden bir tanesi. Ve de tabii ki e, bunun yanında Tava ciğer de dünyada en çok tanınan lezzetlerden bir tanesi, yöresel lezzetlerden bir tanesi. Bizim en çok karşılaştığımız şey şudur. Ee, hanımefendiler, beyefendiler ben hiç hayatımda ciğer yemedim, denemeyin bana bir köfte atar mısın diyor. Tabii. Ama sonra bir beyinden veya kendi arkadaşından bir tadıyor, bana bir porsiyon getirir misin diyor. Hayatımda ben ilk defa ciğer yiyorum diyor. Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu da bizim için güteşem bir şey. Bir tava ciğer türkümüz var. Şöyle diyor. Tavası var ciğeri var yanında da biberi var abi güzel Edirne'm sende daha neleri var herkes Edirne'ye bekliyoruz efendim.